Bu aslında antik Yunanistan'daki önemli yarışlardan birini kazanmış bir atletin heykeli. Dal birinin başına bir şey bağlaması anlamına gelmektedir. Ve burada da kırmızı bir kurdeleyi başına bağlıyor. Çünkü antik oyunlarda kazananlara böyle bir kırmızı kurdele verilirdi. Belki sizi şaşırtacak ama antik oyunlarda ödüller madde olmazdı. Kazananlara böyle bir kırmızı kurdele ve kazanan ünvanı verilirdi. Ayrıca olimpiyada heykelleri de yapılırdı. Bu bir ayrıcalıktı. Bu dönemdeki atletler ün ve şöhreti önemserdi.